Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve Kontraband Polise e hoş geldiniz ve size <gülüyor> bir şey söylemek istiyorum. Oyun Türkçe. <gülüyor> Allah razı olsun oyun Türkçe yapmışlar. Oyunu Türkçe yapmışlar. Allah sizden razı olsun. Ne diyeyim? E girelim o zaman? Böyle güzel bir gümrük gümrük görev güzel bir ülkede güzel bir gümrük görevlisini oynadığınız güzel bir oyun. İnşallah sesim patlamıyordur, ee, bağırmamaya çalışacağım. Çünkü ses seviyelerinin böyle arada sırada patladığını, ettiğini biliyorum. Ee, ama eskiden patlamıyordu, eskiden o kadar patlamıyordu. Sadece böyle yeni sistem, yeni ayarlar, yeni araçlar falan derken e, onu bir şey yapmam lazım. Ayarlamam gerekiyor zaman içinde. Her şey zaman içinde oturacak, merak etmeyin, dert etmeyin. Hmm. Devam etmek için herhangi bir tuşa bas. Ben mal mal bekliyorum şu an. Sizi <gülüyor> beklettiğim için özür dilerim. kontraban po polis edebi kurgudur. Oyun gerçek hayattan ilham alınarak yapılmıştır ve gerçek olaylara veya canlı veya ölü gerçek kişilere olan yetkisiz benzerlikler tamamen tesadüftür biliyorsun ya bu yani. Ee, kurgu bunların hepsi kurgu. Benim yapacaklarım da kurgu. Ee, Karikatka sınır geçişi Aceristan 16 Mart 1680'der. Yok 16 Nisan. Şuradan mı gideceğiz? <gülüyor> hocam görüşürüz. <gülüyor> Haa yollaş seni bekliyorduk. Karikatka'daki Acaristan sınır karakoluna hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hadi başlayalım. Sürücüyü sınır kontrolüne çağırmak için kolu çek. Okey. Yapalım. Bir, son, bir sonraki şoför. O oradaki ünlüm işareti vardır. ona bakabiliyor muyuz? Gazete. O işbirliği ortaya çıktı. Acaristan'ın sesi. Erkatka'daki sınır polis komutanı Nikolay Roznikov, hükümet karşıtı hareket olan kanlı yumruk teröristleriyle işbirliği yapmakla suçlandı ve vatanı ihanetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vay hain. Savcılık, Acaristan polisinde rüşvetle ilgili soruşturma başlattı. Roznikov ile işbirliği yapan diğer 6 kişi sorgulanıyor. Büyük ev piyangosu başlıyor piyangoya katılı başkentinin tam merkezinde lüks bir ev kazan kupon fiyatı sadece e, 100 dolar 100 dolar mı Okey Kupon fiyatı mı 100 dolar çüş Acaristan'a girebilmek için sürücünün belgesi. tamam onları siz ok okuyorsunuz zaten geçerli olma kontrol ederiz Evet hocam belgelerini alalım ee, Al belgeleri Görev dosyasını açıyorum Şoförün her iki dokümanındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek için otomatik karşılaştırmacıyı kullan. Ee, tam isim kontrolü. Isim, tam isim, isim bir şey yaparız. OK. Algı seviyesi yüksek, düşük bitik anladım. Yorulabiliyorum. Eşleştirmede, eşleştirme hatası. Alanlar farklı türde. Şoförün yaşını kontrol etmek için doğum tarihinin takvimle karşılaştır. Tamam bütün hataları inceleme raporunda işaretleyeceğim. E bu şey ama zaten. girişirmeden önce rapor üzerine en az bir hata işaretle veya giriş izni vereceksen raporu boş bırak. En yüksek puanlamaya sahip yapılmak için bütün problemleri bul. Tamam hallederiz. Bazil Madejkov. Okey. Ee, şunu kontrol edelim sanki. Eşleştir. 9 Ağustos. geçerlilik tarihi 5 Mayıs 1981. Tam da Mayıs'a var. 81. 1 Kasım. Burada bir sıkıntı görünmüyor. Bitiş tarihine ee, baktık. Bitiş tarihinde bir sıkıntı yok. Pasaport numarasına baktık. Orada bir sıkıntı yok. Fotoğraf ee, Şimdi karar ver. Geçmesine izin vermeli misin? Tamam bir sıkıntı yok. Onaylandı. Görüşürüz hocam. Ne, ne için geldiğini falan yazıyor muydu ya? Neyse iyi eğlenceler sana. İyi iş. Doğru karardı. Kontrol için sonraki sürücüyü çağırır. Şey Hemen. Hocam selam. Acaristan vatandaşı değil. Bütün yabancılar ek olarak geçerli bir giriş izni dokümanına sahip olmalıdır. Ha. Acaristan vatandaşı olmadığını kontrol etmedim. Belgeleri ver bakalım. E, Girişiz ne? mailin ah sen buradan şey yaptın bir dakika. Nereden şey? Dur ne? Ha? <gülüyor> Me Melis Melis gireyemedi. Erkek krallığı 32.908 e ama yani sen buradan da bir gittin. 81 de değil miiz biz? Doğru şey yapmıyor aynı Aynen 81'deyiz. Sen bitiş tarihinden de gittin. Pasaport numarası. Bu eşleşti. Fotoğraf. Fotoğrafta da sıkıntı yok. Hocam. E, giriş izni. Başka bir şey yok mu? İş. Ne bu? Erkeği krallığı bu mu? Bu ne lan? Neyse. E, seni reddedeceğiz. Maalesef. E daha belgen de gelseydin. Kardeşim ismim Melis'miş. Melin mi Melis mi? Bir karar ver yani. Tercihlerine saygı duyuyoruz ama yani bir hangisi olduğuna karar vereceksin. Gerekçeli red. Evet kusursuz inceleme. Güzel devam. 200 dolarımız var. Arkadaşlar da müzik çalıyor. İngilizce müzik çalıyor. Güzel müzik çalıyor. Ses seviyeleri herkes her şey yerindedir umarım. Gel bakalım hocam. Senin yüzün temize benziyor. Ver bakalım. Farid Padar. Farid Padar. E, Pasport numaran. Güzel. 5 Eylül şey. E, Nisan 1981. 17 Nisan 16 Nisan. Oğlum bak son şeyde yakalandım. Turizm. E, bu eşleşti zaten. Farid Padar. E, dur şunu açalım. İsim. Okey. Bitiş tarihi okey. Pasaport numarası eşleşti. Eee... Fotoğraf iyi çıktı. Hocam sen e, de bir sıkıntı yok. Geç. İyi günler. Bakalım temiz, temiz geliyor. Temiz, temiz gidiyor. Ama bu şerif sizin ertesi günü şutlamamız lazım bu şerif sizi Kusursuz inceleme tabii ki. Oy arabaya bak. Oy, oy arabaya bak. Ya sen fazla iyisin. Sen geçirmeyeceğim sanırım ya. Adamı tutuklayıp arabasına el koyabiliyor muyuz? Girilim mülüğü çalmaya başladı. Bir şey oldu. Kapıyı aç bakalım. Belgelerini ver. Dokümanlar orada mı? Ha, ha okey. Ben bir dakika hocam. Bunu açalım. açalım. Atsoyat. Jibran Maluf. Jibran Malef. Oho! soyad. O yok. Bitiş tarihi. 18 Ağustos 81. Doğru. 5 Ocak 80. Oho! Bitiş tarihinde de bir sıkıntı var. Pasaport numarası. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Yağını ne bu kadar. <gülüyor> Patlayıp geliyorsunuz ya. Oha! <gülüyor> Senin doğru bir yerin var mı hocam? E, yüzün doğru görünüyor. Evet. Ee, yok. Seni geri yolluyoruz. lan? Neden? Bütün belgelerin yanlış olan, şerefsiz. Bir de kendin gibi gelmişsin. Bir de yerine başkasını getirmemişsin yani. Biri neden diye soruyor. Kimse kalmadı. Kendi belgelerini alıp gel. Hayvan <gülüyor> <gülüyor> her şey yanlış. Güzel çıkardın. Çok zor değil. Güzel. Hak ettiğin dinlenme için evime mi gidebilirim? Ne? Yok, evime mi gideyim? E, tamam evime gideyim. Ne yapayım? Gazetemi okudum, dört tane araba geçirdim ve şey ben çok çalışkan biri değilim e, Ev, ev. Ay eve bak ev. Ev evim bu. Evimi gerçekten yani burası benim evim. Ama benden önce başkası durmuştur burada. <gülüyor> hey. Senin midende neler var çok merak ediyorum şu an. Uyku belgeleri karşılaştırmak için gereken algı düzeyini kazandırır. Tam yenileme 8 saat sürer. Maksimum sağlığını ve algını kılıcı olarak artırmak için evini yükselt. Tamam. Sağlığımızla arttırabiliriz. Günlük masraf 135 dolar. Oh. Binaların bakım, araçların servisi ve maaş mı? İşçilerin maaşları aynen. 265 dolarımız kaldı. Hadi bakalım. Başka bir alayım ben. Hı? Merhaba yoldaş. Ben Juryj Petrov. Komiser yardımcısıyım ve eğitiminizin ikinci gününde sizlere bilgiler vereceğim. Peki komiserim. Oberhankov çetesindeki kaçakçıların artmakta olduğuna dair aktiviteler gözlük. Neyse istihbarat seviyesimiz bu konuda ilgileniyor ve size düzenli olarak yap... Tamam anladım. Kaçakçılar hakkında sürekli ipucu vereceksin. Bakalım. Oberhankov çetesi içinde bulunan elimizden biri. Başka bir kaçak mal sevkiyatı hakkında. Sürücünün yaşı 53. Okey buna dikkat edeceğiz. Yaş 53. Ve plakasında foy varsa bakacağız. 53'e foya bakacağız. İlk taşıtı inceleme için çağır. Çağırayım. Bütün bilgileri kontrol ettikten sonra bir de şeye bakacağız. Yaşı 53 mü? Ve plakasında foy var mı? Görünçüye göre bir şüphelimiz var. Hocam kolay gelsin. Sence de biraz fazla hevesine istedim. Hadi gel bakalım. Lütfen araçtan çıkın. Kaçakçılar kaçak malı yılan simgesiyle işaretliyorlar. Koltukların birinde yılan simgesini bul. Sen, baya kol, sen, sen de biliyorsun hocam. Bu herif de biliyor. Hani Koltuğa sakladığını da biliyor. E, bu yerlerde de kaçak malları bulabilirsin. Tekerlek, tavan döşemesi, çamurluk... Yakıt deposu, tampon, hava filtresi. Okey. Şimdi kaçak naltı çıkartılmak için masadan bıçağı al. Bıçak nerede lan? Masaya bıçak koymuşlar. Alalım hocam. Koltuk döşemesini kesmek için bıçak kola. Hemen efendim. Aç dur vaduraş. Bunlar ne bunlar? <gülüyor> <gülüyor> bunlar ne? Kokain, vay şerefsiz. Her zaman işaretli olmaz, bazen parçalar arasında veya ulaşması zor. Oo. Kaputun altına bakalım. Dikkatli gözler, anladım. Aha, vay şerefsiz vay. Kaçakçıların kafası iyi çalışıyor ha. Örnek inceleme materyallerini firma defterinde bulacaksın. Okey. Var mı lan burada başka bir şey? Artık tutukladıklarına göre artık yok değil mi? Ben seni tutuklayacağım. Hiç itiraz etme hiç. Gidiyorsun. Nezarethane çalışma kampına nakliye bekleyen suçlar burada tutulmakta maksimum miktarda yarı sahip olmak için hapishaneye iyileştir kaçma girişimlerine engel olmak için işe bir gardiyan al tutukları polis arabasına bırakmak onların kaçmalarına neden olacağını anladım Buraya burada kimse yok mu lan buraya birisini almamız lazım evet Senin karakolun kaçak malları adli, anladım anladım ha, Bunları da Ne oldu lan bunları doğrudan atamıyor muyuz böyle mi yapacağız neden burda Aa ben bunu almış oldum. Tamam. Taşıktan geriye kalanlardan kurtulmak için git ve memur Maksimov'a sor. Elinde bıçakla birlikte. Maksimov'u tehdit edeceğim bak. Merhaba. Ee, temiz... Okey. Tekerlek döşürme gibi ince elleri bıçak ile kesmek mümkündür. Sert nesneler için çekiç. Baltalar, kasaları ve arabaların hazinelerini... Çekiç yok oğlum. Çekiç nerede? Çekiç olanı vermediniz. İyi gelin bakalım. Tamam bir tanesi halloldu. Diğeri ne? 53 yaşında. Neyse bunu kapatayım da şey yapmayalım. Hocam selam. Hey! Şişt! Ee, bir araçtan çık. Ya, sıkıntı yok bir hava al yani senin için dedim. Araçta çok havasız kalıyorsun. Bir belgeleri ver bakalım. jamal Bassar, Zaman Bacar. Yok hocam, isimden gittin yani. Bitiş tarihi 7 Mart, 7 Nisan. Oho, bitiş tarihinden de gittin. Pasaport numarası gündüzü yapacağım. Eşleşmedi tek. Ya şuraya doğru düzgün belgelerle gelin ulan. Ya bir belgeyle gelin be. Bir belgeyle gelin. Sen kaç yaşındasın? Dur. Dur. Ee, 40 şey, evet. 41 yaşındasın sen. O yüzden bir şey yok. Ee, ben yine de bir kontrol edeyim. Ne olur ne olmaz. Yani bir şey yazmıyor ama. Böyle dışarıya orayı burayı bir şey yapalım. Elim gözlerim görmez bu arada. Yorumlarda bağırabilirsiniz. Abi görmedin diye. Sonuna kadar haklısınız. Sakin ol. Burada aranacak bir şey. Şşşt. Burada aranacak bir şey yok bu. Ne zaman böyle deseler. Ne hocam sen zaten geçemeyeceksin. İncelme bitti. Red. Yok. Hadi git. Belgelerin yok oğlum. Belgelerin yok. Hayvan herif. Belgelerle gelmemişsin. Bütün falsoları verdin ya. Ulan başka bir ülkeye geçeceksiniz. Azıcık daha dikkatli olun ya. Dur dur dur dur dur dur dur dur <gülüyor> <gülüyor> Kapın kapalı mı? <gülüyor> <gülüyor> yani düşecek bir şey yoktu da yani trafikte şimdi sıkıntılı olur. Gerekçedir et. Kusursuz inceleme güzel. Hocam senin araban çok iyiymiş. Acaba bu arabayı hangi kaçakçılık şeyinden aldın ha? Paralarından aldın. Gel bakalım dışarı çık. 50 yaşında olma ihtimalim var şimdi şey yapmayalım Tamam Belgeleri rica edeyim Marcel Kasimov Marcel Kasimov güzel Kontrol ediyoruz Eşleşti at soyat bitiş tarihi 10 Mayıs 1981 daha var 28 Eylül 1981 daha çok var ee, Sen 46 yaşındasın bir sıkıntımız yok gibi hocam. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf aynı. Ee, i̇yi. Ee, sıkıntımız yok. Güzel. Onayın. Al geç. İyisin zaten. Görüşürüz. Kapını da kapat. Bak yakarım. Bir şey çıkmayacaksın. Oradan geçmeyecek. Ha, sen geçtin zaten doğru. Geçerli giriş, kusursuz inceleme, güzel devam. Çok eğlenceliymiş lan bu. <gülüyor> Hocam sen azıcık yaşlı görünüyorsun. Çık bakalım oradan. Allah Allah, şey geliyor. Sen galiba bizim 50 yaşımızdaki abimizsin, şey olan abimizsin. Belgelerini bir ver bakalım, bir sıkıntı olmaması gerek. Ben bir işim yapayım ne olur ne olmaz da. At suyat. Kasander Sorokin. Kasander Sorokin. Ee, pasaport numarası bu. Eşleşti. Bitiş tarihi 20 Mayıs 81. 26 Eylül 81. Fotoğrafta iyisin. Aa, ee, <gülüyor> <gülüyor> aa Allah Allah. Sen 53 yaşındaymışsın ha. Gidiyoruz bakıyoruz. 53 yaşında mı? 53 yaşında mı geliyor? 53 yaşında istiyor. Evet. Oooh, hocam. Lütfen git başımdan. Ya, ne ne aldıklar? Hadi oğlum, silah silah oğlum silah değil mi lan bunlar? Silah kaçakçılığı yapmıyor musunuz lan şerefsiz? Silah kaçakçılığı yapıp bir de gelip şey miyorsun? Lütfen mi çekiyorsun? Kimi öldüreceksiniz bu silahlarla? Kimi vuracak? Oho. ya bak bak vururum sana. Oho Ordu getirmiş mi mübarek Ordu ordu Bakıyorum neler var Bakıyorum Burada bir şey yok Tam Tamponda bir şey var mı? Tamponu görmek zor oluyor Buraya açabiliyor muyuz? Heyt be <gülüyor> Hocam <gülüyor> yani azıcık kansak sen bu sınırın karakolunda alırsın tek başına dur bakalım dur dur daha neler çıkacak burada bir şey çıkmıyor tavan yok zaten aşağıda bir şeyler yok ee, şurayı açalım burada bir şey yok ee, tamam tam arabanın her yerine baktık e, şu, ben şu koltukların arka tarafına da mı baksam Eee, sen içeri. Ne gün ama, ne gün ha, ah vay ulan kaçakçılıkları kötü bir gün ha. Sanki sıradan vatandaşmış da, o gün işi fazla çıkmış gibi şerefsize bak. bile diyor, aa ne gün ya. Aç o canlık adam. Görüşürsün, görüşürsün, ayarlarız bir şeyler. Görüştürürüz. Hop. Bunların hepsini veremiyor muyuz ya? Haa, okay tamam güzel. İyi. Daha var mı? Gelecek olan gidecek olan. Memur bey. Aa birisi yok galiba. Sıkılıp gitmiş olabilirler. Bu iş çok uzadı deyip sıkılıp gitmiş olabilirler. Denetleme tamamlandı. Kaçakçılık engellendi. 80 dolar. Aa neden? İncelme özeti dur. Nasıl yapacağız lan inceleme? Aa 80 dolar verdi. Demek ki tam şey vermedi. Allah Allah. Önceki 100 dolarlar gibi vermedi. Herhalde kaç şey yaptım, bir yer vardı. Neyse bugünün kaçakçılarını yakaladık. Dinlen. Acayip sıcak oluyor burası. Acelisten havası gibi değil. Neyse kârdeyiz. Birikimler. 265 dolar birikim yaptık. Ee, yani 510 doları toplamda mı oldu? Yoksa bugün topladığım para mı azdı? Bugün zararım mı geçtik? Sonuç 80 dolar aldım çünkü. Karakolda biraz yer açmamız gerekiyor. Bugün bir gezintiye çıkıyorsun. Ha evet. Görevin tutukları çalışma kamplarına götürmek ve Alman kaçak... Anladım. Tamam. Buradan şey yapacağız herhalde. Vlad'ın mağazasını ziyaret et. Okey. Daha yani kazandığım parayı da mı harcayacağım? Tutukları aynen onu... Biz buradan kaçarsınız gelin lan. Aynı böyle toz olacaksınız. Şimdi kaçak malları da, onları da toplayacağım. Hop harika. Bagajı açacağım polis aracı polis aracımı dolmuş lan bu. Burada polis kendi arabasının kendi polis arabalarını bulacaksın. Seçilen aracın hazırlanması veya tamir edilmesi için araba tamircisiyle konuş. Sen misin araba tamircisi? Neyse. Ee... Oo. Oo. Ekstra balta. Güzel. Araca gitmeye hazır görünüyorsun. Aynen hazırım. Araca gir. Gelecek misin benimle? Araba tamircisi. Gelmesin herhalde. Çalışma kampı. Tutukları orada bırakacaksın. Varış noktanı görmek için haritayı kontrol et. Ha. Biz buradayız. Nereye gideceğiz? Buraya gideceğiz. Sağ yapıp dümdüz aşağı ineceğiz. Ee. Sağ yapacağız ve dümdüz devam edeceğiz. Ha bak ileride Hippiler var. Güzel severim ben Hippileri. Çok renkli insanlar. Oranın bir ilginç. Sanki böyle İstanbul'dan Karadeniz'e gidiyormuşsun havası veriyor. Böyle yüksek sert e, dağlar, keskin dağlar, uzun ağaçlar şeyler falan. Kıbrıs'ta giderken tam tersi oluyordu genelde. Dümdüz ve olabildiğince kısa veya hiç yeşillik. Ya tüküreceğim senin yavaş... Eyvah! Eyvah! Ağ. Hayır. Ach, Olduğu ne tapto? oldunuz yerde duracaksınız lan. Ne İşte devam, sağdan devam. Ben bu arada gittiğim yerde kaçırabilir mi arada sırada? beni uyarın diyeceğim ama uyaramayacaksınız çünkü bu cihanna yayın değil bu video maalesef eski harabeler okey sürücülük azıcık hantal bir şey var ama ben alıştım san riyasından vahistiden okey buraya geldik değil mi burası burası Tam yerindesin. Kapının yanında dur ve bütün tutukların gönderilmesi beşim. için emir ver. Bıdabra, acı, bıdabra, alın lan bunları. Beşim, alın alın memur bey affedersiniz. Beşim, Bu çukurdan sorumluyum. Beşim, Parti beşim, gangsterlere karşı açtığı davalarının vazgeçtiğinden dolayı taşımızın üretimi başladı. Beşim, Allah, Allah Allah. Güzel. Kanun e, sistemi üretkenliğe doğru Şu şey oluyor. <gülüyor> Bu kesinlikle çok etik. Hadi bakalım. <gülüyor> Her zaman iş yapacak yine birilerine ihtiyacımız var. Güzel. 200 dolar. Tanjik çok değmez ama. Ha, devam mı? Aletleri almak için Vladın mağazası. Vladım, on nerede? Ha, okay. Ne yapacağım? İleri ve sol. Tamam. ileri ve e, yoldan sol yapacağım. İkinci sol, ikinci sol yapacağım. Hocam inşallah sizi ezmem. İnşallah birinizi ezmem. Güzel. Eyvah. Baştan bak... Ooo okay. okey yaşını açtığında dur durmuyormuş. Okey sağ yapacağım sonra ikinci soldan döneceğim. Ne mı Arabayı mı döndürdüm az önce? Ne yaptım? Okey. Ne? Aa. Aaa evet. Böyle. Ta tabii ki böyle. <gülüyor> Burada daha kolay sağlayabiliriz. Okey bu, bu... Şimdi bu birinci... Sol. Evet biz ikinci soldan döneceğiz. Aletler olmadan kaçakmalı bulamazsın. Tamam halledeceğiz ama aletlerim yok mu zaten? Baltam var, bıçağım var, levyem var. Levy önemli, otorite. Ben şu an otoriteyi e, temsil ediyorum. Levy olmadan otorite mümkün değil. Bu ne biçim yol? Toprak lan bu. Vlad'ın aletleri. Toprak yolu şey kur, dükkan kurdun. Ne alacağız, ne almamız gerekiyor? Ay, yeni sınır komutanı benim. Abi ben sınır komutanıyım, komutanım ben ha. Vladimir Nimçuk anladım. Vlad güvenilir aletler, silahlar ve mühimmat satıyorum. Uğurum Roznikov'dan daha iyi bir iş çıkarırsın. Çıkarırız inşallah. Evet. Evet, ticaretini yapacağım ben, ne, ne yap alacağım ki şimdi? Silahlar var, Ay. Güzel. Tamam ben de olmayan bir şey alayım. Gaz borusu mu? Taktik bıçak. Bıçakımız azıcık gitti bak. Baltamız, ama ekstra balka, baltamız var. E, var bunlar bende. Kürek yok. Kürek bahçe küreği. Tamam almışken bahçe küreği alırız. Tamam iyiyiz biz. Taktik bıçak. Son duran polis üssü. Komando bıçağı. Batman. Bir de bunu aldım. Okey Hadi görüşürüz. Dur, oraya nasıl gideceğiz? Şu an neredeyiz? Vlad'ın aletleri, polis üssü. Ha. Şuradaki şeyden sağ yapacağız. Dandik yoldan gideceğiz. Dandik yoldan yine sağ yapacağız. Yol ayrımında, dandik ayrımda. Tamam, yani kokain ve kaçak mal satacağız ha. E, kokain ve kaçak silah satacağız. Yani bunun satmıyor ya, polis poliste satmayız herhalde diye düşünüyorum da yine kendi alışverişimi kendim yapıyorum. Kendi cebime koydum parayı. Neden aldım? Gümrükten aldığım paraları ilginç bir şekilde. Yani gidip belki satarız. Ne bileyim. Gidip şeyleri kaçak kıçıları götürdüğüm zaman yine parayı ben alıyorum. İlginç. İnsan satmış mı alıyorum ben yani? <gülüyor> Buna minik ahlaki sıkıntılar var sanki ama. Neyse çok, çok şey yapmamak lazım ben görevimi yapmaya çalışıyorum önemli olan bu. Bu kesinlikle çok daha kolay hissettiriyor yani kamera şu şekildeyken çok kolay hissettiriyor. Evet hocam. Buradan geçmek de daha kolay oluyor tabii ki böyle yapacağız. Git memur ile konuş. Okey. Sonunda. Ge geldim, geldim. Sol üstte yazan bir şey yok değil mi? Sol üstte bir şey çıkmıyor. Yada dışı, yasa dışın mallar sadece bana gelir. Kaçak yollardan satmayı aklından bile geçirme. Sakin ol hocam. Hocam bıyığın çok iyi görünüyor ya. 224 dolar. Trans Şimdi ben de görevini yapan bir insanım ama sanki çok da şey olmadı gibi hissediyorum. Çok da... Sanki o malların... O, ma, yani o, ma, o malları sınırdan geçirmemenin hakkı sanki 225 dolar değildi. Neyse. Sadece söyleyeyim dedim. Hani... Yani de devletiz sonuçta devleti temsil ediyoruz. Belki devlet daha iyi, daha verimli çalışır diye söyledim. Yoksa tabi benim bir e çıkarım bir şeyim yok, devletten şüphe ettiğim de yok. Yani tam dolmuş kullanıyoruz ya. Dolmuş kullanıyoruz şu an ya. Gümrük polisi değil miyim ha? Ben gümrük komutanı değil miyim? Neden gümrük komutanına dolmuş kullandırıyorsunuz ya? Oh sistem müthiş. Neyse. Cevapmak yok. Evlatları şüphe etmek yok. Tebrikler. Bugün iş çıkardın. Gördüğün gibi her zaman istasyonuna oturmakla sınırlı değil. Anladım. Oturduğumuz yerde kalmayacağız. Devam. Evime mi dönüyorum? E, döneyim. Param var. 734. Hadi bakalım. 150 dolar masrafımız oldu. ama 584 dolarımız kaldı Agir'de. Bugünkü bakiye dediği bu. Yani bugünden kalan karımız şu. Bugünkü bakiye bu. Önümüze sınırda geçecek yoğun bir gün bekliyor. Okey. Bugün ülkeye gelen sürücülerle ilgileneceksin. Şimdi gazete var mı bugün? Yok. Çek... Var mı Yok çekinme ilk kişiyi çağır. Tam bir dakika hocam. Bu ne? Bu ne? konşimento e, 9 okey itibaren Ulaştırma Bakanlığı Akaristan topraklarına mal taşımacılığına ilişkin yönetmeliğini değiştirmiştir. Yük taşıyan yük taşıyan olan her sürücü geçerli bir konşimento'ya sahip olması gerekmektedir. Tamam belgelerdeki herhangi bir tutarsızlık girişini tamam. Herhangi bir tutarsızlıkla red, dümdüz reddediyoruz. Servislerimiz gerçekleşen telefon görüşmesinde tamam. E, Kagastam Cumhuriyeti'nden gelen birisine dikkat edeceğim. Okey gelin bakalım hocam. Ekstra bir konsumento yüklendi. E G giriş yönetmeliklerine bir de Kagastam Cumhuriyeti'nden şey yapacağız. Gel bakalım. Transporte Nasıl dışarı çıkaralım a, a, yani. Tamam. Neyse sen belgeni ver. Uf. Lan şerefsiz aşağıya uzatsana. Ben kamyon sürüyorsun diye şey mi yapıyorsun? Dalga mı geçiyorsun bizimle? Neyse evet. Eee... Do i̇lk önce şey ad soyad Jegor Sokolov Jegor Sokolov ee, kontrol edelim. Eşleşti. Bitiş tarihi 26 Nisan 81 güzel. 22 Mayıs 81 güzel. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf Bu belge gerçek üttür mü karşı? Tamam onu halledeceğim. Dur sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bir konuşma sakin ol. Biliyorum. Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım. Fotoğraf da güzel. Şimdi konuşimento. Oha ya oha! Bir şey de getir, başka şeyleri getirseydin diyeceğim o çok şey olacak. Bu yeni bir şey kullanalım hocam. Ne bu? Ooo. Ekstra şeyler getirdiler. Güzel. C Şimdi bu araçtan gelen tüm yükü saymak için defterini kullan. LMMB'ye basılı tut. Yani, onu da getirseydin falan diyeceğim, şimdi kolaylıkla defterin yukumanıyla karşılaştırabilirsin. <gülüyor> 10 gübre, 2 buzdolabı, o çaktın sen buradan. 3 gazlı ocak, buradan da çaktın, radyoaktif maddeler 1. Evet, klozet, bu ne saçma şey ya! Klozet, gazlı ocak, buzdolabı, gübre sabır, radyoaktif maddeler Allah Allah! İnanılmaz yani. Bir sıkıntı var zaten. Dur ben baştan bir kontrol edeyim ya. Oğlum ben buradaki her şeyi saydım mı? Saymadığım şey var mı? Yok iki buzdolabı var. Apaçık bir şekilde iki buzdolabı var. Yanlış. Yanlış. Evet. Görüşürüz. Bu Sonraki sefere kargonun şeyini yükünü kontrol et. O radyoaktif varili de buradan görmeyeceğim. Dur dur dur. Yükün var senin. Dur. Dur dur dur. Dur. Yap lan. Hocam neyse. Hakkın helal et. Gerekçeli red kusursuz inceleme güzel. 100 dolar daha geldi. Bazen kontrol etmek için veya gizli ulaşabilmek için yükü boşaltman gerekir. Şurada bakalım. Ben yük defterini seç tamam bir halledeceğiz. Bir sakin bir sakin. Kitabına göre yapacağız her şeyi hocam. Bir dakika. Ad soyad. Rondava. Çok ilginçmiş adın soyanın. Dümdüz. Ee, bitiş tarihi 15 Mayıs, evet 30 Nisan 81, okey bir sıkıntı yok. Pasaport numarası eşleşti, fotoğraf e, doğru. Konşimento'lu kontrol edeceğiz şimdi. Ee, açın burayı. Ee... Ya bir dur bir sakin ol ya. Önce bir şey yapalım. Bakalım neymiş. Eee... Dört radyoaktif madde bir şey C'yi aç dört dörde bir evet şimdi bunu kontrol etliyorsun değil mi? Oho! Oho! Radyoaktif deneleri yutturuyorsun ya! Dur bakalım şimdi bunun için bu mu? Oha! Ya çok radyoaktifmiş kardeş! İki varil dolusu para. iki de değil herhalde. Daha fazlasını getirecek. Çüş. Yok daha yani şey. Şimdi bir var. Bir şeyim var. Konuşturuş şey yapamıyorum da. Nasıl lan? Hakikaten radyo. Ra Gerçekten radyoaktif suyun içine. Şey mi koydun? Sahte para mı koydun? Radyoaktif suyun içine. Yani hocam tamam hani kaçakçısın. Okey suçlusun da. Sence azıcık bir. Sıkıntı yok bu, bütün bu şeyle. Dur bakalım. Hocam sen dışarı çık. Bakalım başka nereleri sakladın. Bilmiyorum yani. Radyoaktif varilin içine e, şey saklayan başka yerleri de saklar. E, ona bakacağız şimdi. Sen Kagastan'dan mı geliyorsun? Nereden geliyorsun? Dur, onu onu boşver. Kagastan aynen öyle. Dur bakalım. Belki buralarda da bir şey vardır. Ya madem çalacaksınız, madem bu kadar şey yapacak. azıcık daha şey yapın ya. Götürün bunu ya. Zekamı hakaret ediyorsunuz yani. Birkaç taşıtlı daha uğraş. Ya desene. Ya beklesek ya şurada mesaimin sonuna kadar. Ne saçma iş. Birkaç yeri daha uğraş diyor. Ya ver komando bıçağı mı? para verdim ben ona. Selam hocam. Hocam götür şunu. Bu, bu da şey dolmuş zaten. Yeni şeyimiz olur bu. Eskisine zarar gelirse. Kaçakçılık engellendi 100 dolar. Aha ne güzel işte. Allah Allah. Gelsinler bakalım diğerleri. Başka bir kaçakçı is şeyi istihbaratı yok. Çok güzel araban var. Lanet olsun çok güzel araban var ya. İyi günler komutan. İyi günler çık bakalım dışarı. Ya başka bir ülke üstündeki eşofmanla mı gidiyorsun ya? Azıcık daha şey olun ya. Nerede eski Beyoğlu beyefendileri gerçekten? Samir Onyan. İçi şey yapmış getirmiş. Dur. Bitiş tarihi 22 Mayıs. Evet. 3 Mayıs. Evet. Ee, bir sıkıntı yok gibi. Pasaport numarası eşleşti. Fotoğraf. Ne oluyor lan? Yoruluyor muyum? Ne oluyor? Her şey uyuyor, bir sıkıntı yok gibi. Ee, şimdi konsumentona bakacağız. Ee, ne demiştin sen? Bir, e, bu bir keçi. Yani... Bayağı bu keçi. Bunun içine inşallah sen bir şey saklamamışsındır. E, ben bunu yapmak istemiyorum. Bu bana bir şekilde gireceksin Hocam geç, buyur. Başta bir kontrol ediyorum ne olur ne olmaz. Bir keçi bir keçi. Aynen öyle. Geç. Hiçbir sıkıntın yoktu. Her şey tamam. Görüşürüz. Kapıyı da kapat. Keçinle sana mutluluklar dilerim. Geçerli kusursuz inceleme. Güzel. Aa, F1'miş. Eee işaretli hata mı? Ha tamam. Her şey güzel. Selam. Çık bakalım oradan. Başka araç yok zaten. Belgelerini zizir rica edeyim. Hocam bu ne? Al ama ge geri mi ver? Geri vereceğim lan. ne yapacağım senin belgelerinden? Manyak mıyım? Hasta mıyım? Petrol var eli 10. Çüş! Zamal zoniste. Neresi senin şey onaylı yükü boşver. Zamal toniste. Zamal toniste evet okey. Ee, bitiş tarihi 14 Mayıs 30 Haziran 81 81 bu konuda da bir sıkıntı yok. Pasaport numarası. Eşleşiyor. Fotoğraf. Evet bu sensin. Konşimento'ya bakacağız. Yok da hani bunları al. Sadece zamanımı petrol taşıyorsun. Ulan Allah Allah. Sence az azıcık şüpheli değil mi? 9 petrol validi. On diye hatırlamadın mı? 10 diyorsun sanki. Onucu nerede oğlum? Onucu bir tarafına mı? Neyse. yapmıyor Bir şey bulamazsın. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Belki bulacağım. Belki bulmayacağım. Görevim yapıyorum de bari Gire, giremeyeceksin sen zaten içer. Hatalı şeyin şeyin. Bir bakacağım sadece. Zamanı var. Başka arabada yok. Bakacağım ulan. sonuna kadar bakacağım. Senin de böyle kıçına bakacağım bir şey var mı orada diye. Neyse yok. Ya tutuklamadık ama. Hadi bunu da kapatayım. Hocam bunları <gülüyor> Yükü geri koy. İyi bari. Emeğini sağlık. Geç geçemiyorsun karşı. Geçemiyorsun. Neden? Koşuymaz ona hatalı. Koşuyma ne ya. Nereden güzel olur koşuyma Hata yapıyorsun. Ha, hatayı sen yapmışsın Sen sen bak 1 2 üç dört beş altı yedi sekiz dokuz. ona kadar saymayı biliyorsan hatayı ben yapmıyorum. Sen yapıyorsun. Ona kadar saymayı bilmiyormuşsun belli ki. Sonraki yok. Başka araba yok. Haceristan'a bugünlerde pek kişi gelmiyor galiba. Hadi git defol git. Git matematik öğren sonra geri gel. İlkokulda sana geri öğretsinler. Hadi bay bay. Bay bay. Sürücü ülkeye girebilmek için gerekli olan gelinlik silimleri karşı... Ne yaptım lan? At soyat. Konşimento mu? Aa, Konşimento'daki at soyadı da kontrol edeceğim. Ulan 20 dolar kaybettik oradan ya. Oh, oh. Yarın eğitimimizin son günü. Tamam. Ben şunları alayım ama yarın bunlar burada olmaz belki. Aldım. Aldım. Aldım. Buradan mıydı ha? Burada bunlar olsun, yedekleri olsun. Okey. Çok üzüldüm Ulan, konşimento adı hatalı, adının hatalı olmasına. Ama yanlış zaten. Bak adı da hatalıymış. Kim kontrol ed ediyor acaba? Benden sonra bir kontrol noktası daha mı var? Bir ülkesine geri girerken bir şey oluyor. Hmm. 230 dolar kardayız güzel. E bir de şuraya bir e, gardiyan atacaktık içerideki şerefsizler için. Kaçmasınlar diye. Gerçekten mi? Yoldaş. Bugün senin neler öğrendiğini konuşmak kon istiyorum. Şimdi işe dön. Allah Allah. Kısmi plaka. Bu ne 39bK bu BK meselesi ne yani tam konuşimento öyle duruyor Allah Allah gün daha yeni ha. gel gel hocam gel sonra bu bir şey bazı ziyaretçiler senin alışveriş yapmak isteyecekler. Komünizm ile yönetilen devlette en gerekli olan mallar genellikle kara borsada yer almaktadır. Küçük alışveriş senin için ek gelir kazanmakların bir fırsat olabilir. Envanterindeki bir nesnenin fiyatı o nesne için ödediğin fiyattır. Satış yapmadan önce işleminin karlı olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsin. Sigara kutusu. Sat sat. 24 dolara tuvalet kağıdı almam ben bu. Şeymiş. Belki bunu alabilirim. lan hadi şey yapacağım. Hepsini alayım. Güzel bir iş. Hadi bakalım. Belgelerini ver şimdi. Ülkeye gireceğin A anlamına gelmiyor. Gir... Ya abi sizin belgeleriniz. Ben neden tutayım? Ben hasta mıyım ya? Neden şey yapayım ya yani? At at. Sevda Esen Aliyev. Sevda Esen Aliyev. Erkekler. Bunlar Türk. Bakalım. Kesin bir şeyler yapmıştır. <gülüyor> Bitiş tarihi. Oooo. Bundan gittin sen önce. Pasaport numarası. Eşleşti. Allah'tan eşleşti. Ee, fotoğraf. Ee, ne kesmişsin hocam. Fotoğraftan da bence gittin sen şu an. Burası öyle bir ülke değil. Burada her şey tutarlı olacak, düzgün olacak. Konşimento. Ee, senin konşimento neydi? Elma sandığı, gübre, petrol varili, gazlı ocak. Ya bunları alacağız et. Evet. evet. İki elma sandığı. Dört değil miydi oğlum bunlar? İki petrol varili. Ağla. İki gazlı ocak. Dört gübre. Bir dakika ne? Dört elma sandığı, dört gübre. Elma sandıklarından iki tane var. Petrol varilinden üç tane dedi. iki tane var. Değil mi? Ben yanlış şey yapmadım. Elma sandığı iki. Petrol varili iki. Gübre dört. Okey gübre doğru. Gazlı ocak iki. Gazlı ocak iki. Ee, sevda Esenaliyev, Sevda Esenaliyev. Tamam, bunu da kontrol ettik. Yanlış, yanlış. Baştan kontrol ediyorum. Sevda Esenaliyev, Sevda Esenaliyev. Ay, hocam. Ee, Yükle çevir. Güzel. Şimdi hocam. Ee, lütfen, e lütfen şey yok araçtan çıkma. Çünkü bir dakika. Var mı bir şey? Neydi? 39 BK. Tamam sen de yok. Seni kontrol etmeden göndereceğim. Çakarsak çakarız bir noktada ne yapacağız artık? Adamı reddetmek için dışarı çıkardım. Biraz kaba oldu. Özür dilerim. Be, benim yeterince ince olamadım. Ee Evet sen e, dedi doğru. Sen red. Gidiyorsun. Hadi bakalım geri. Ben büyük bir hata yapmıyorum. Matematik saymayı öğren. Bir de kaçak ticaret yapıyorsun şerefsiz. Satmışsındır onları. Hayvan herif seni. Eksik mal var eksik mal. Demek ki yolla sattın sen bunları. Yemezler. Acaristan burası. Bu memur yemez. Bu devlet memuru yemez. Yolla sen kimsin? 39 BK. Eyvah. Eee... Eee belgelerini ver. Eee, ben yine de kontrol edeyim. Hayır, bu ne? Aaaaayy! Lan! lan! Yazık çok yazık çok yazık yani ben buraya harcayacağım emeği gidip evimde aileme harcayabilirim. Devletime vatanıma daha iyi hizmet etmek için harcayabilirim. Gidip ilim irfan peşinde koşabilirim. Sanat icra edebilirim ama hayır. Kamyonuyla kaçmaya çalışan birisini şey yapacağım. Durduracağım. Çok yazık çok. Oha! Kamyon tabi koca kamyon! Oğlum dur! Yapamıyorum o manevrayı dur arkana vuracağım şimdi? İni, İni, İni, İni. Om, in şuradan. İn şuradan. Dur, bakalım bu şerif siz nerede ne saklıyor? Karakola dön, önemli arama. Tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Ya herif bir şeyler saklıyor, o belli. Herif kaçakçı. Bak, benim ne olduğuna. 5 dakikamız var, eyvah. Dur dur dur. Çık şuradan. Hangisi olduğunu anlayamıyoruz ki. İçeriye bakayım bari yani. Burada bir şey varsa var. Aha! Ya senin değildir bu. Kaçmaya çalıştın zaten. Şerefsiz. Daha neyi hikaye ediyorsun? Neyse bir şeyler yakalım hadi dönelim. Elimde kanıt da var. Sen kaçmaya da çalıştın bunu da yaptın. Şerefsiz seni. Dur bir de şöyle bakalım aha. Gör Gördün mü lan? Hayal mi ediyorum bir şeyler? Hayal ediyormuşum. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nasıl dönüyoruz? Neredeyim ben? Neredeyim lan ben? Vay wow, o vakit dümdüz devam ediyoruz. E Bu gerizekalı döne döne yine sınır karakoluna dönmüş. Ülkeden çıkmaya çalışacak herhalde. Burada işim bitti diyerek. Çelips Dur. N'olun ne Nerede oğlum bizim şey nereye gitti? Şşşt Cezaevi git. Baltayla durdurdum ben. Baltalı polisim. Baltayla baltayla. Telefon, Oha telefonum Efendim. Evet. Kerestel fabrikasının yakınında kanlı yumruk isyancıların izindeydiler. Eyvah. Çok acil o yüzden hemen oraya git onbaşı sonraki sana eşlik edecek. Kayıp kontakt. Çavuş Gavrilov'un Kereste fabrikasındaki Tuga'yla bağlantı kur. Bu ne? Aha işte bana bunu vereceksiniz. Kendine iyi bak. Ya dur bir sakin ol elimdekileri bir buraya bırakayım. Şunları da bırakayım ya. De yani o zaman şöyle yapacağız. Ha bunu bırakayım zaten şeyim. Hadi gidiyorsun. Kim kim şey yapacak benimle? Tek tek başıma mı gidiyorum? Ha yok birisi daha gelecek. E to aparat apparatnyy problema zadon. Gidiyoruz Dur kereste fabrikası Oduncu Sağ yapıp sonra dümdüz devam edeceğiz Yani şey Buradan sağ yapacağız da ha yok. Ee, Sol yapacağız sonra dümdüz devam edeceğiz İyi gidelim bakalım Fena şey olacakmışız gibi geliyor ama Hadi hayırlısı kayıp kontakt Tugay, Kocaman bir Tugay mı kayıp şu an? Gaydan mı şey yapamıyoruz, haber alamıyoruz. İki kişi mi gidiyoruz oraya? Tugay'dan haber alamayıp iki kişi mi gidiyoruz? Eyvah. Yiyecekler bizi. Bu ne? İyi bir iş bilinin baştan. Aa! Ah. Tam Arsitara Lač Ajo madro usledomitsa inspektora Alo Hüşşş. Burka, Çabuk bana yardım edin. Sanırsam hala yaşıyor. Ölme sakın yollar. Acelistlerin sana ihtiyacı var. Ölmeyeceğim. De yani içimize geçtiler. Bu kay kayıp iki kişi gönderiyorsunuz oraya. Senin öldüğüne inanan asiler keresi fabrikasından kaçıyorlar. Bir saat sonraki ilgili komiser yardımcısının bir destek ile birlikte olay yerine gönderir. Başındaki yarının bir sıyrık olduğu belli oluyor ve ertesi gün göreve dönüyorsun. Küş Tugay koca Tugay kayıp diyorsunuz sonra iki gün iki kişi gönderiyorsunuz eğitim tamamlandı tebrikler kendi başına çalışmaya hazırsın terfi almak için görevlerini doğru bir şekilde yerine getir daha yüksek sınıflandırma daha iyi kazanç ve karakolun yeni işlevlerine erişim anlamına gelir şu andan itibaren seni finansal olarak desteklemeyeceğiz tesisin borçlanması derhal işten atılmakla suçlanacak sonuçlanacaktır. Evet değerli dostlarım değerli abuplarım. Ee, bu da Contraband Polis. Eğer severseniz e, keyif aldık derseniz e, belirtin ve daha fazla oynayalım, oynamaya devam edelim. Kendisi Türkçe bir oyun o yüzden ben oynamaya devam etmek istiyorum. Muhtemelen birkaç bölümde gelmeye devam eder çünkü bazen böyle önden e, çekiyorum bunları hazır etmek için, şey yapmak için, hazır olmak için. Ee, bu da Contraband Polis. Like'larınız, yorumlarınız ve de destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben hep buradayım. Ben hep bu kanalda olacağım. Hayatın ciddiyetini ara vermek istediğinizde yine e, buraya bakabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatlı yüksek, çoğunlu, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle bay bay.